Sizlerin neler yaşadığını en iyi ben anlarım. İşte bir alışveriş merkezinde bir mağazaya girdiğiniz zaman bir pantolon size olmuyor veya tişört size olmuyor. Onları daralttırmak zorunda falan kalıyorsunuz. Bunlar çok üzücü şeyler. İnsanların size olan bakışını hiçbir zaman umursamayın arkadaşlar. Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere kilo almanın yollarını anlatacağım. Şimdi bundan 1-1,5 yıl önce çekmiş olduğum bir tane videom vardı. Onda da kilo almanın yollarını sizlere anlatmıştım ve orada sizlere bir tane şurup önermiştim. O şurup içtiğiniz takdirde iştahınız açılacak ve yemek yiyebiliyorsunuz demiştim. Fakat e, bu video aslında biraz daha detaylı olacak ama ilk önce yukarıdaki kartlardan çıkan o ilk videomu izlemenizi ileri sarmadan sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum sizden. Çünkü o videoda verdiğim bilgilerle buradaki verdiğim bilgiler tamamen birbirinden ayrı bilgiler olacak. Yani iki video temel olarak konu olarak aynı şey olsa da içerikleri farklı olacak. O videoya yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu arada bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız da aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bırakmanızı istiyorum sizden. Sizin kilo alma yollarınız farklı olabilir, uyguladığınız metotlar farklı olabilir. Bunları da değerli abonelerimize paylaşabilirsiniz yorum kısmından. Hadi şimdi videomuza geçebiliriz. İlk olarak kilo almanın başlıca yollarından bir tanesi düzenli beslenme. Şimdi ben o ilk videomda atılan yorumların hepsini okudum ve orada bana ulaştırdığınız yorumların çoğunluğunda ya işte ben günde iki tane ekmek yiyorum, şu kadar makarna yiyorum, şunları şunları yapıyorum diyorsunuz ama kilo alamıyorum diye yanıyorsunuz. Arkadaşlar kilo almak istiyorsanız düzenli besleneceksiniz yani. Günde 3 tabak makarna yiyip devamında hiçbir şey yapmıyorsanız tabii ki kilo alamazsınız. Kilo alamıyorsanız ilk başta bir aile hekimine gidip kan testi vermeniz ve bu kan testi sonucunda tiroidlerinizde veya metabolizmanızda bir sorun var mı bunu anlamanız. Eğer bunlar herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa düzenli olarak besleneceğiz. Peki nasıl besleneceğiz diyeceksiniz. Kendi uyguladığım beslenme tavsiyelerini sizlere resmen aktaracağım bu videoda. İlk olarak sabah kahvaltınız çok önemli. Ben sabah kahvaltısında 2 tane haşlanmış yumurta, 1 tane büyük boy haşlanmış patates, yanına da beyaz peynir yiyordum. Bunları yedikten sonra ortalama biraz kalori alıyorsunuz. Tam bu değerler aklımda değil. Ondan sonra bu kahvaltıyı bitirdikten yarım saat 40 dakika sonra bir tane ara öğün yapıyordum. Bici bebe, bal, muz, fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi mesela alamıyorsanız veya evde yoksa onun yerine işte bal, herhangi bir işte besin değeri yüksek bir şeyler ekleyebilirsiniz. Yulaf ezmesi ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini yani aklınıza gelebilecek bütün kilo aldırıcı besinleri bir blenderın içine koyun. Üzerine de süt ekleyin ve onu blenderdan geçirdikten sonra için. Bu sizin ara ön ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ve sürekli elinizin altında veya masanızda, yatağınızın kenarında muhakkak ki Ceviz, badem gibi türevler olsun yani kuru yemişi eksik etmeyeceksiniz. Öğle yemeğinde de yediğim şeylerle bahsedecek olursam da bir tane büyük but tavuk alıyordum veya onu alamıyorsanız 1 kilo tavuk göğsü alın. Ortalama bir 16-17 lira gibi bir ücreti var bunun. 1 kilo tavuk göğsü sizin 5 günlük öğle yemeği ihtiyacınızı karşılayacaktır. Tavuk göğsünü haşladıktan sonra isterseniz salata yapın, tavuk göğsünü üzerine ekleyin ve bol zeytinyağı döküp bunları yiyin. Veya ben bunu yapmam kardeşim diyorsanız da makarna haşlayın, bir tabak üzerine de tavuk göğsünü, haşladığınız tavuk göğsünü ekleyin ve bunu öğle yemeğinizde tüketin. İsterseniz iki tabak makarna yiyin, üç tabak makarnayın ama yanında muhakkak ki tavuk göğsünü eksik etmeyin çünkü bunlar karbonhidrat açısından ve protein açısından zengin önler. Özellikle makarna ve tavuk göğsünü bir arada kullandığınız zaman güzel sonuç alırsınız. Öğle yemeğinden sonra bir tane daha arayın yapıyordum. 40-50 dakika sonra. Bunu isterseniz yine sabahki hazırladığınız içeceği için veya ben bunu yapamam diyorsanız da bir meyve tabağı hazırlayın. Meyve tabağını yedikten sonra da bal, ceviz, fındık, fıstık ezmesi. Bakın ben şunu çok yapıyordum. Aralarda işte ceviz, badem tükettikten sonra bildiğiniz sarelle kaşıklar gibi fıstık ezmesi veya fındık ezmesi kaşıklıyordum. Bu gerçekten çok faydalı oluyor. Bunun akabinde de yanında hiçbir zaman sporunuzu eksik etmemezlik yapmayın. Spor salonuna gidemiyor olabilirsiniz. Evde şınav çekebilirsiniz, squat yapabilirsiniz, squat yapmanız kilo alımı açısından çok önemli. Fakat bunları abartıp da işte 4 kiloluk dumbbell yerine 8-10 kiloluk dumbbelllarla çalışmayın. Burada önemli olan aldığınız kaloriyi düzenli olarak vücudunuza yaymak. Yani eğer bu sporun fazlasını yapacaksanız eğer ona göre daha iyi beslenmeniz gerekiyor. Ben sadece standart bir beslenme öneriyorum sizlere. Bunları yaptıktan sonra akşam yemeğinde evde ne yapılıyor, son yiyebilirsiniz veya onu yiyemiyorsanız eğer. Benim yaptığım şey genellikle makarna, salata ve benzeri şeyler yemekti. Karbonhidrat değeri yüksek besinleri kesinlikle sizlere öneriyorum. Kilo almak istiyorsanız bol bol karbonhidrat almanız gerekiyor. Tek başına 3-4 tane ekmek yerseniz kilo alamazsınız arkadaşlar. İlk videomda bahsettiğim ilacı kullanabilirsiniz. Fakat o ilacı kullandıktan sonra yani bir şişe kullandıktan sonra ikinci şişeye geçtiğiniz zaman iştah açmıyor çünkü vücudumuz bu ilaca tolerans gösteriyor ve o videomda yukarıdaki kartlardan o videoya ulaşabilirsiniz o videomda önerdiğim ilacı almadan önce kesinlikle bir aile hekiminize danışın böyle böyle benim iştahım açısın istiyorum bunu kullansam olur mu diye doktorunuza sormanızı öneriyorum çünkü o ilaç uyku yapıyor ve belki sizde de çeşitli sebeplerden ötürü rahatsızlıklara yol açabilir kesinlikle aile ekibinize danışın o kullanmadan önce gece uyumadan önce yediğiniz şeyler çok önemli ben gece uyumadan önce işte yatağıma geçip veya masamda herhangi bir film izlediğimde işte youtube'da falan takıldığımda yanımda her zaman cevizim eksik olmazdı işte ceviz yiyin sürekli cevizi kesinlikle öneriyorum badem tüketebilirsiniz Akşamları uyumadan önce bir ekmek arası sandviç hazırlayın ve o sandviçin içerisinde zeytin olsun, beyaz peynir olsun veya haşladığınız tavukları fazlasını geleni dolaba koyabilir. Ardından tekrardan ısıtıp o sandviçe ekleyebilirsiniz. Yani bu tarz bir beslenme sizlere öneriyorum. Tavuk göğsünü neden çok öneriyorum? Çünkü kırmızı etten çok çok çok daha ucuz ve herkesin alabileceği düzeyde. 16-17 liraya yani 1 kilo tavuk göğsü aldığınızda bu sizin 5-6 günlük beslenme ihtiyacınızı karşılayacaktır. Düzenli yani dengeli bir şekilde bunları kullanırsanız. Öte yandan sürekli tavuk göğsü sıkabilir. Ben büyük şu büyüklükte falan tavuk butları var. Onun zaten bir tanesini yediğiniz zaman doyuyorsunuz. Onun yanında da pirinç pilavı öneririm. Yine makarna öneririm. Bunları Sürekli kullanmanızı öneriyorum Bal, badem, ceviz bunlar zaten kesinlikle olsun Atom diye bir içecek hazırlayın kendinize Blender'da bunları karıştırıp içebilirsiniz Ve yürüyüşünüzü eksik etmeyin Sizlere önerebileceğim en büyük şey Düzenli olarak bir uyku düzeni elde etmeniz Yani öğlen 1'de 2'de kalkmaktansa Mümkün olduğunca 9-10 gibi saatlerde kalkın Ne kadar erken uyanırsanız Gün içerisinde o kadar beslenirsiniz Ve ne kadar çok beslenirseniz de ile alımı o kadar önemlidir. Benim kalori ihtiyacım bir diyetisyene başvurarak bunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kalori ihtiyacım ortalama bir 3200-3300 kalori arasındaydı ve benim bir günde aldığım kalori 4000-4200 kaloriye denk geliyordu. Bir diyetisyene başvurarak ona uygun bir beslenme programı çıkartır ve siz de o beslenme programını düzenli olarak uygulayıp sizler de kendiniz üzerinize bir şeyler ekleyebilirsiniz. Kilo almakta bana en çok yardım eden şey o ilaç dışında. Aslında bir de Gainer kullanıyordum. Hardline'ın bir Gainer'ıydı. Onun ortama 5 kilosunu almıştım ve her öğün sonrası İkişer ölçek sütle karıştırıp o gainer'ı tüketiyordum. Sizlerin neler yaşadığını en iyi ben anlarım. İşte bir alışveriş merkezinde bir mağazaya girdiğiniz zaman bir pantolon size olmuyor veya tişört ise olmuyor. Onları daralttırmak zorunda falan kalıyorsunuz. Bunlar çok üzücü şeyler. Ve gerçekten şunu gönüllü rahatlığıyla söyleyebilirim. Kilo almak, kilo vermekten çok çok daha zor. Yani zayıf olanlar kilo almakta zorlanır. Bu çok doğal bir şey. Herkesin metabolizması değişiklik gösterir. Ama eğer bir insan zayıfsa emin olun ki bu bu zayıflığı kendisi istemiyordur, çabalıyordur, kilo alamıyordur. İşte insanların size olan bakışını hiçbir zaman umursamayın arkadaşlar. Bir hedefiniz olsun ona odaklanın ve işte ben kilo alacağım, ben şunu yapacağım, ben çok kilolu olmalıyım diye kendinizi şartlandırırsanız eğer belli bir süreden sonra başarısız olursunuz. Sizin sadece yapmanız gereken sabah uyandığımda yataktan kalktığınız zaman ben... Bu kahvaltıda iki tane yumurta, bir tane haşlanmış patates yiyeceğim diye kendinizi şartlandırın. Kusarsınız belki mideniz kabul etmez ama üzerine gittiğiniz zaman o mide eninde sonunda genişliyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öte yandan sizlere önerebileceğim en büyük şey işte internette denk geldiğiniz bir reklam olur ne ediyen belirsiz, kimin yaptığı belirsiz, herhangi bir araştırması olmayan bir ilacı denk gelirsiniz kilo aldırıyordur o ilaç kesinlikle onları kullanmayın ne olduğu veya nereden geldiği, nasıl üretildiği belli olmayan şeyleri kilo almak uğruna kullanmayın arkadaşlar bir diyetisyene danışın, bir diyetisyen size uygun programı çıkartır ve sizler de o program sonrasında benim önerdiğim şeyleri uygulayabilirsiniz veya sene gitmiyorsanız eğer benim yaptığım şeyleri uygulayabilirsiniz. Bu konu hakkında soru sormak istiyorsanız aşağıdaki yorumlardan, yorum kısmından bana muhakkak ki ulaşın. Instagram adresimin linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu video bu kadardı. Eğer bu videodan daha sık gelmesini istiyorsanız veya Beslenme rutinimi sizlerle paylaşmamı istiyorsanız da aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenip bu video hakkındaki görüşlerinizi, önerilerinizi bana ulaştırmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın ve beslenmenizi mümkün olduğunca dikkate alın, düzenli beslenin diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.